Evet. evet, çok değerli Cumhuriyet Halk Partisi sanayiler gençlik bollarımızın devir teslim programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün gençlik kollarımız bir devir teslim gerçekleştiriyor. Görünce devralacak Mehmet Bayar Öpçük kardeşimize şimdiden hayırlı olsun diyorum, başarılar diyorum. Görevi ona devreden, öncesine seçilmiş Gençlik Bolu Başkanımız METAR CURS'u ardından vekaleten uzun bir süre görevi yapan Ali Osman Cömert kardeşlerime de vermiş oldukları emekten, çabadan ve gayretten dolayı teşekkür ediyorum. <gülüyor> Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Bolu'nun bir okul, biz de bu okulun bir öğrencisiyiz. Bu okul gece nice kadrolar yetiştirdi ve bu kadrolar İlçe başkanı oldu, idareci oldu, şef, müdür, daire başkanı ve daha da yerlerde temsil edilecek inşallah. Bununla alakalı olarak bizler kendimizi her zaman geçirmek zorundayız. Çünkü bilmeliyiz ki bir partinin en büyük gücü gençleri ve kadınlarıdır. Bir partinin gençlik örgütü ve kadın örgütü ne kadar güçlü olursa o parti sahada örgüt olarak o kadar güçlü olur. Bununla alakalı olarak da geçmişten sürdü, sürdürdüğümüz gibi bu görüntü yapan dostlarımız, arkadaşlarımız var. Bizler de bu bayrağı devraldık. Bizler de bu olumlu görevliği yerine getirdik, ifa ettik. Ben benden önceki gençlik çikolu başkanımın olumluğundan bu bayrağı devraldım. Ve daha sonrasında Metan Han kardeşime devrettim. O Ali Osman de kömerte devretti. Ve Çin'de Mehmet Han Gülü, Mehmet Bayan'ın üçün kardeşini bu bayrağı devralacak. Ve daha da yüksek yerlere taşıyacak inşallah. Dediğim gibi Ali Osman da bu okulun içi yetişmiş. Lise komisyonlarından başlamış, lise komisyon başkanlığı yapmış, gençlik olan iletişim yapmış ve başkanlığı yapmış bir kardeşimiz. Mehmet Möğen kardeşimiz de hatırlarsınız son 9 Eylül töreninde 18 yaşın bastığında bu partinin bayrağını en yaş almış dev devralmıştı ve parti üyemini gerçekleştirmişti. Bu, bu duygular güzel duygular, önemli duygular. Bizler de bunları yaşatmak, yeşertmek zorundayız. İnşallah bu örgüde mücadelemiz daha da büyüyecek ve her tarafını saracak ve bizler önümüzdeki genel seçimde önce genelde iktidar olacağız ve ardından silirdeki geneldeki iktidarımızı da taşlandıracağız. Bunun için çalışmaya, her zaman çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerden diyeceğim hiçbir zaman burayı bırakmayın. Burası hepimizin evi. Buradan bu ileri sahip çıkalım, bu çatıya sahip çıkalım ve bu bayrağı her zaman daha iyi yerlere taşımak gayetinde bulundum. Öbek çalışmaları kapsamında hane yerlerimiz devam ediyor. Sandık kurumlarımızı oluşturduk, asiliye dek müşahit olacak şekilde ve tamamını üyelerimizden oluşturduk. Her okula bir avukatımız görevli, okul birleşim sorunlarımızı görevlendirmeye başladık. Tüm bu çalışmalarla birlikte üye sayımızı %50 oranında artırmanın 2,5 yıl bir süre içerisinde. Ama genç kardeşlerim bugün bu salonda yoğun olarak bulunuyor. Benim genç kardeşlerimden ilk isteğim ve Mehmet Bayan kardeşime de ilk görevim genç üye sayımızı derhal arttırmak. Çünkü evet üye sayımız %50 artıyor. Partimize teveccüh çok fazla ve biliyorsunuz ki Zeybuşa seçimi belirleyicisi olacak ve Silivri'de de 7.200 genç seçmen ilk kez oy kullanacak. Düşünün biz sizlerle çok küçük bir farklı seçim kaybettik. Ama önümüzdeki seçimde inşallah bu çalışmalarımızın neticesinde emanetimizi tekrardan geri alacağız. Burada genç kardeşlerime yani sizlere çok önemli bir görev düşüyor. İlk kez oy kullanacak gençleri ziyaret edeceksiniz. Onlara partimizi alatacaksınız, partimizin programlarını projeler alacaksınız. Genel başkanımızın gençlerle ilgili vaatleri, bunları hepimiz ezberleyeceğiz ve genç kardeşlerimizi evlerinde ziyaret ettiğimizde burada yazılanları, aynen kentlerini de ifade edeceğiz. O yüzden, genç üyesi arttırıp, ilk kez oy kullanacak gençlerimizi ziyaret ederken de partimize kazandırmayı da ihmal edeceğiz Ve önümüzdeki seçimde, önümüzdeki seçimde, bu gayretler, bu çabalarımızla inşallah önce genelde iktidar olacağız. Ardından geneldeki iktidarımızla bunu da İnşallah bu kadrolar daha da milletvekilleri, belediye başkanları, ilçe başkanları, il başkanları, bürogramlar, kadrolar yetiştirilir Ve bu okul her zaman yetiştirmeye devam eder. Ben katılımlarınızdan dolayı hepinize tekrardan çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, ayağınıza sağlık. Bella ve Sosyal Güvenlik iyi Başkanımız konuşmak isterse sayın sona geçer e sözü veriyorum. Sağ olun. <gülüyor> ederim sevgili başkanım, partimizin çok değerli gençleri ve kendini gençliğinden tüm yol arkadaşlarımı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. değerli gençler, yaşamınızdaki şartların ne kadar ağır ve zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Sizlerin yeni geleceği koruyacağınız, geleceğinizi koruyacağınız bu yıllarda, bu günlerde iş konusunda, eğitim konusunda, istihdam konusunda yaşadığınız zorlukları hep beraber biz de sizlerle birlikte yaşıyoruz. Bu zorlukları da yine hep beraber sizlerle birlikte başaracağız. Çünkü şunu asla unutuyorum ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu ülkeyi siz gençlere emanet etti. Bu emanetin sorumluluğuyla gerekli görevleri yapacağınıza en ufak şüphem yok. Çünkü sizlere güveniyoruz. Sizlerle birlikte gelişecek olan yeni nesillerimize çok daha güzel, ayrım, gelişmiş, ilkeli bir toplum yaratmaya söz verdik. Bu sözü hep birlikte, sizlerle birlikte başaracağız. Buna hiç şüphem yok. Gerçekten şu an aranızda, bakın, e, görüyorum Şerefcan burada, Anıl burada, daha önce geçmiş dönemlerde görev yapmış gençlik kolu başkanlarımı görüyorum. Gençlik fonu yönetimlerinden, ana kademeye gelen arkadaşlarıma görüyorum. Bunun gururunu yaşıyorum. Ve biz sinir ilçi olarak da şöyle bir gurur daha yaşadık. Gençlik kolu başkanı bugün ilçe, ...başları olarak görev ettim. Bu sizler sayesinde oldu gençler. Lütfen kendinize yakıştırın. Evet, yolunuzu zor. meşer katkı gibi yapıyorsunuz. Biliyorum. Seçim olur, gençler broşürleri taşıyın. Programlar olur, gençler çelenkleri taşıyın. Programlarda pankart asın, pankartlar gençler koşun. Her yerde gençler, her yerde siz. Kadın kolları stand açar, gençler stantı kurun. Bir programda hepimiz peşimizden koşuyoruz. ama gençler bize bir resim çekin. Haksız mıyım? Bu zor görevi sizler başarıyorsunuz. Ama bundan sonra çok daha başarılı, çok daha sorumluluk sahibi görevler yapacaksınız. Bunu da sizlere olan güvencimizle, sizlere verdiğimiz emek ve e, yolda ve birlikte olduğumuz desteğimizle yaşatmanızı istiyorum. Buna hiç üpenmiyorum. Bu süreç içerisinde görev yapmış olan Vedat kardeşime Ali Osman Göbek kardeşimi gerçekten kutluyorum. Onların tecrübeleriyle geçmiş dönemde görev yapmış olan gençlik kurulu başkanlarımızın tecrübeleriyle hep birlikte yine yolumuza devam edeceğiz ve bugün yine göreve başlayan Mehmet Noyan Öçün kardeşime gönülden kutluyorum. Yeni yolda başarılar diliyorum. Her zaman yanınızda. oluyorken de İl Başkanı Doktor Canan Kaptancıoğlu'nun sevgime selam vermeye getiriyorum. Çok teşekkür ederim. İl Başkanı'nı İl teşekkür ediyoruz. Sözü şimdi Ali Osman Cuman Kardeşim veriyorum. Değerli Başkanlarım, Önceki ve Gençlik Olup başkanları, Değerli Parti Üyeleri. Bugün bizleri yalnız bırakmadığınız için öncelikle teşekkür ederiz. Bu bir bayrak yarışı, başkan ben olmuşum, Noyan başkanı olmuş önemli değil. Altı oka gönül vermiş gençler olarak sancağımızı en önde taşımaya, Atatürk ilkelerini kavramlarını yaşatmaya devam edeceğiz. Nasıl ki yerel seçimlerde sandıklarda sabahladıysak, sıradaki yerel seçimlerde de sabahlamaya hepimiz hazırız. Geliyor, gelmek dolar diyerek sözü kısa istiyorum. Her hepinize teşekkürler. <gülüyor> Şimdi size sözü, Yeşil Kulukadaşlarımız Mehmet bir şey vücudurum. İlçe Başkanım, Kıymetli İlçe Başkanım Berkel Esen, İl Başkan Yardımcım, Suna Göçengil, İBB Meclis Üyemiz, Melih Yıldız, Silivri Belediye Meclisi'yemiz Elif Yılmazer ve siz değerli, kıymetli katılımcılar. Kıymetli basın emeklilerimiz, bugün bizleri bu sorumdan yalnız bırakmayan değerli partilerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin özgücü genç yoldaşları hepiniz hoş geldiniz. <gülüyor> bu umurlu görevi, Fedakarca geride getiren Gençlik Kolları Başkanımız Ali Osman Cömer'de çiçek takdim yapmak istiyorum. Ona çok teşekkür ediyorum. Bayrağı elden ele daha büyük bir şekilde dalgalandıracağız. Buradan kendisine ve yönetimine teşekkür etmek istiyorum. Bugüne kadar halk, hukuk, adalet ve demokrasi mücadelemizin yolundan bir çatıl kadar da olsa taş göçeyen herkese tekrar teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca bir teşekkürümü de geçmişten bugünümüze partimizin omuzlanmış, yükünü omuzlanmış Gençlik Kolları Başkanı'nda geçmiş dönem Gençlik Kolları Başkanı'nda teşekkür etmek istiyorum. Bezah Belen'e Anıl Onur'a, şu an ilçe başkanım, mevcut ilçe başkanım Berkel Esen'e, Metahan Gürsu'ya, Ali Osman Cömert'e ve yönetimine e, teşekkür etmek istiyorum. Bu onurlu görevde verdikleri ile oluşturdukları birikiminin adım adım gereği taşıyacağımıza, bizden de sonrakilere bayrağı teslim edeceğimize, umutlarını kaybetmeyeceğimiz bir iktidar seçimi gerçekleştireceğimizi umut ediyoruz. Ayrıca, bir teşekkür de... E, sıra etmeyin, heyecanlıyım, özür dilerim. İlmetik <gülüyor> yapımcılar, Karayla bir gibi önem geçirdiğimiz şu yönderde, bir takım benzetmelerle bizden olmayan, bizim gibi düşünmeyen, çürüktür, hatta haindir anlayışının hakim olduğu ülkemizde. asılsız olaylarla, bunları yayanlar, Kirli anlayışlarıyla yıkmak, karanlığı yırtıp atarak ülkemizi geleceğine ışık olmak için mücadeleye hazır. Bizler bir mücadeleye gider, girerken görev Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bursa'nın hukumundan gücümüzü, Kuvayi Milliye'den devrimci ruhumuzu dal ağacına gülerek yürüyenlerden, cesaretimizi ise şanlı gezin iletişinden aldık. Bu solumda, bu solumu dolduran ve bizleri sosyal medya mecralarından takip eden genç kardeşlerim. Cumhuriyet Kar Partili gençler olarak bizden sindirilmiş, susturulmuş bir gelenekten gelmiyoruz. Bizler kurucu iradenin aldığımız güçle, dayanışma içinde büyümüş ulum bir çınarın gel geleneğinden geliyoruz. Bizler faşizm mücadelesinin birbirine omuz vermiş, Halk, hukuk, adalet için yürü yolda, ölümden öte ne var diyerek Ankara'dan, İstanbullu'ya yürüyen gelenekten geliyoruz. Değerli partilerimiz, bizler özgürlüğe, demokrasiye, daha iyi bir geleceğe susamış gençler olarak yalnızca tek bir şeye ihtiyacımız var. Çalışkan olmak. Memleketimizi daha aydınlık, daha özgür günlere daha çok çalışarak getireceğiz. Biz gençler olarak gençliğimizi, hayallerimizi ...çalanlara, geleceğimizi ise hayallerimizi daha çok çalışarak geri alacağız. Yolu Cumhuriyet, rehberi Atatürk olan kıymetli genç kardeşleri. Edebi liderimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Bursa'nın hukumda... ...Türk bilinci devrimlerin ve Cumhuriyet'in sahibi ve renkçisidir. Bunların gereğine, doğrultu, doğruluğuna herkesten çok inanmıştır. Yönetim biçimini ve devrimlerini belirsemiş... Bunları güçsüz düşürecek en küçük ya da en büyük bir kıpırtı bir davranış duyulu Bu ülkenin polisi vardır, çarlarması vardır, ordusu vardır, adalet örgütü vardır getir. Elle, taşla, sopağa ve ne silahla nesi varsa onun kendi yaptığını koruyacaktır Diyerek Cumhuriyeti ve devrimlerini bizlere bir görev emriyle emanet etti. Partimizin iktidara görüldüğü ikinci yüzyılın şafalında Cumhuriyet Al Partisi, Silivri Yeni Yeşil Kolları olarak biz üstümüze düşen bütün sorumluluğu almaya hazırız. Değerli arkadaşlar, ben sizin de görev emrine uymaya, bizlere biraz hidraktığı kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyetimize sahip çıkmaya hürriyet ve demokrasi kavgası vermeye çağırıyorum. Gelin el ele verelim, omuz omuza duralım, tek adamlama karşı mücadele edelim. Gelin tek adam rejiminin karanlığını yırtıp atacak hürriyet tabgasını yan yana verelim. Gelin hep beraber Mustafa Kemal Atatürk'ün aydınlığında sanat yapmak isteyen, bilim yapmak isteyen insanların umudu olalım. Sokakta, parkta, alanda özgürce slogan atmak isteyen gençlerin, gitar çalmak isteyen gençlerin, özgürlük, hürriyet söylemek isteyen gençlerin umudu olalım. Gelin kadına şiddetin son bulacağı Türkiye için, İstanbul Sözleşmesi için mücadele edelim. Gelin hiçbir gençin tercih etmek istemeyeceği Türkçeyi kurma mücadelesi hep birlikte omuz omuza verelim. Ancak buradan silibini tüm gençlerde bir çağrım var. Zannetmeyin ki ben bu hürriyet davasına yalnız yolcularımı, parti üyesi gençlerimi Hayır, çağırıyorum. Hayır, hepimizi çağırıyorum. Silivri'nin bütün gençlerini adalete susamış, demokrasiye inancı tam, de, Cumhuriyet ve devrimlerini sıkı sıkıya bağlı, tek adam ve nişilliminden umudunu kesmiş, Silivri'nin bütün gençlerini çağırıyorum. Bizler her zaman için, gençliğin umudu olmak için ve Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, hani bize diyorlar ya, hani Bay Kemal diye bağıran bir e, iktidar rejimi var, ee, bizler Gençlik Kolları Örgütü olarak, İstanbul veya Genel, Baş, Genel Başkanımızla birlikte Gençlik Kolları Örgütü olarak, Bay Bayan Doğan diyeceğiz. Bay Bayan Doğan. <gülüyor> Şimdi yönetimi takdim etmek istiyorum. Ademel Durmaz. Ben Orta. Atakan Çıkyır. Fatikan Tarkan. Ben Kınalı. Fatma Cengiz İvan. Elif Koçuoğlu. Elon Zambazou. Erdem Erten. İlayda Şimba. İpek Bayda. Murat Şi. Oguzcan Üzgün. Savaş Taşdemir. Şafak Gürses, Umut Koç, Yiğit Yazımcı, Yusuf Öztürk. Bravo! Bravo! Bravo! Ve son olarak Cumhuriyet Halk Partimizin umudu olmaya, Silivri'ye gerek yenen gerek iktidarında çalışacağımıza ve iktidarı bu partimize ödemeyeceğiz. Gerekli bütün ilçe organlarıyla getireceğimize inanıyorum. İlçe başkanımın bana güvenciyle, gerekli ilçe yöneticilerim, gerekli ablanım, meclis bana güvenciyle bu yolda yalnız olmadığımı biliyorum. Yol arkadaşlarım da yalnız değil. Bu yolda hep beraber olacağımız için iktidarımız şimdiden öylesi olsun sayın başkanım.